Rüyada hamile olmak ne anlama gelir? Rüyada hamile olduğunuzu gördüyseniz, genç bir kız iseniz uzun süredir sevdiğiniz erkekle evlilik konusunda anlaşacağınıza, evleneceğinize, mutlu olacağınıza, yaşlı bir kadın iseniz uzun bir zaman boyunca çekilen parasal sıkıntılarınızın son bulacağına, bolluk içinde yaşayacağınıza, bir erkekseniz, sakladığınız sırların ortaya çıkmasından korktuğunuza ve çok üzüleceğinize, iş hayatınızda göstereceğiniz başarılar sayesinde büyük par paralar kazanarak gayrimenkuller alacağınıza işaret eder. Eğer bekarsanız, evli değilseniz ve kendinizi hamile gördüyseniz, kısmetli günlerin geleceğine, bir ilişkinin başlamasına, bir başarının elde edilmesine, güzel ve kısmetli günlerin yaklaştığına, hayırlı kısmetlere, yakında alınacak bir habere, Evlilik kararı alacağınıza, aradığınız kısmeti bulacağınıza işaret eder. Rüyanızda hamile olup doğuma gittiğinizi gördüyseniz, sıkıntı çektiğiniz konularda feraha ulaşacağınıza, kazancınızın artacağına, sorunlarınızın kısa bir süre içinde çözüme kavuşacağına, girdiğiniz işlerde herkes tarafından takdir edileceğinize, yardıma ihtiyacınız olduğunda herkesin size yardım edeceğine, bazı kişiler ile sıkıntılar yaşayacağınıza, uğursuzlukların ve şanssızlıkların olduğuna, ...kötü kişilerle karşılaşacağınıza, onların size zararı olacağına, ekmeğinizi daha kolay kazanacağınıza, sevdiklerinizle bir araya geleceğinize, hasret gidereceğinize, kalabalık ortamlar içinde olacağınız günlere, bunlarla yaşayacağınıza işaret eder. Rüyada hamile olup doğum yaptığınızı gördüyseniz, maddi ve manevi sıkıntıların sona ereceğine, ailenizle çok güzel günler geçireceğinize, akrabalarınızla ters düşeceğinize, kısa süreli bir yolculuğun gereğinden fazla uzayacağına ticaret hayatını atılacağınıza, helal bir gelir elde edeceğinize, kazandığınız paraları, uğradığınız zararları kapatmak için, ortadan kaldırmak için kullanacağınıza, harcayacağınıza, buna ne zor zamanlar olacağına, sorunların daha fazla büyümesine engel olacağınıza, tüm isteklerinizin yerine geleceğine, emeklerinizin karşılığını alacağınıza, sorunların gelen kazançla birlikte ortadan kalkacağına işaret eder. Eğer erkek bebek doğurduğunuzu gördüyseniz, Hamileyseniz kız bebeğinizin olacağına, sıkıntılardan kurtulacağınıza, çok sevineceğiniz bir habere, yaşamınızı zorlaştıran sıkıntılardan kurtulacağınıza, çok güzel bir birlikteliğin ardından dünya evine gireceğinize, sevgi dolu bir hayat yaşayacağınıza, başarıya giden yollar üzerindeki engellerin kalkacağına, istediğiniz projelere girmek için çok büyük destek alacağınıza, Beklentilerinizin gerçekleşeceğine, biriyle ortak işlere gireceğinize, ancak yarı yolda kalacağınıza, maddi güç sahibi olacağınıza işaret eder. Rüyada hamuleyken ağladıysanız bol kazanç elde edeceğinize, yatırımlarının karşılığını fazlasıyla alacağınıza, hayalini kurduğunuz şeylere kavuşacağınıza, sevilen kişilerden alınacak yardım ve destekle yaşanan kötü durumların düzeleceğine, pratik çözümler ile sorunlarınızı ortadan kaldıracağınıza, zenginlik elde edeceğinize, bazı talihsizliklerin yaşanması sebebiyle başarısız olacağınıza, ağız tadınızın yerine geleceğine, borçlarınızı kolaylıkla ödeyeceğinize işaret eder. Hamileyseniz ve acı çekiyorsanız yaptığınız kötü şeylerden dolayı pişman olduğunuza işaret eder. Rüyada hamile birini gördüyseniz, günlük hayatınızda meydana gelen sorunlar için değil, bütün hayatınız için kararlar vermeniz gerektiğine, sırlarınızın ortaya çıkacağına, sıkıntı ve kedere işaret eder. Rüyada hamile bir kadın gördüyseniz, iş hayatınızda çok büyük paralar kazanacağınıza, hamile kadını tanıyorsanız o kadının başına bir bela geleceğine, sıkıntı çekeceğine işaret eder. Rüyada hamile erkek gördüyseniz, insanlara söyleyemeyeceğiniz bir sorun olduğuna, iş hayatına çıkacak bazı sorunlar sonucunda üzüleceğinize işaret eder. Rüyada hamile dül kadın gördüyseniz, hayırlı bir kısmet bularak evleneceğinize, mutlu bir aile hayatı yaşayacağınıza, karşınıza çıkacak hayırlı bir kısmete, evlenmek istiyorsanız bunun gerçekleşeceğine, iş istiyorsanız kazançlı bir iş sahibi olacağınıza işaret eder. Rüyada hamile genç kız gördüyseniz, evleneceğinize, her şeyin yolunda gireceğine, kazançlı işler yapacağınıza işaret eder. Rüyada yaşlı bir kadını hamile olarak gördüyseniz, yılın kıtlıkta geçeceğine, çalışıp çabalamaya rağmen az bir kazanç elde edeceğinize, elinize size faydası dokunmayacak bir galim ve geçeceğine işaret eder. Rüyanızda eşinizi hamile olarak gördüyseniz, istediğinizin olacağına, aile içinde huzura ve mutluluğa, eşinizle aranıza çıkacak küçük problemleri halledeceğinize, ve birlikte güzel bir yaşamın olacağına işaret eder. Rüyanızda annenize hamil olarak gördüyseniz anneniz sayesinde farklı deneyimler yaşayacağınıza, yüksek bir makama geleceğinize, kardeşe ve onunla ilgili bir olaya annenizin bir kız çocuğu doğurduğunu görmek mevki ve makama, erkek çocuğu doğurduğunu görmek iş hayatında elde edeceğiniz başarılara işaret eder. Rüyada hamile kalmayı istediğinizi gördüyseniz, yakın bir zamanda çok başarılı olacağınız bir projenin gerçekleşeceğine, insanlardan göreceğiniz bazı kötülüklerden dolayı zor günler yaşayacağınıza, istemediğiniz sorunlarla karşılaşacağınıza, gerçekleştirmek istediğiniz projeleri gerçekleştireceğinize, yapılacak yeni çalışmalar için deneyim kazanacağınıza, iyi yerlere geleceğinize, sıkıntılı günlerin biteceğine, aldığınız haberler sayesinde çok büyük bir kazanç getirecek işlere, Geleceğinize işaret eder. Rüyada balık görmek ne anlama gelir? Rüyada balık görmek temel olarak hayırla ilişkilendirilir. Kısmetlerin habercisi olduğuna işaret eder. Gelecek kısmetlere, paraya, mala ve ülke işaret eder. Bu rüyalar hayırlı rüyalar arasında yer alır. Rüyada görülen balık, makam sahibi birini, bakiri olan bir kızı, gelecek bir mirası, hizmetçi ve askeri işaret eder.